Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aydan sonra artık 2017'deyiz. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıçlar. Öncelikle biz yeni yılı yeni sene kutlu olsun. Umarım bütün güzellikler, bütün en güzel şeyler sizinle birlikte olur. Sağlık, huzur, bol kazançlı bir yıl. Umarım hepimizin olur diyorum. Bugün sizlerle sıcak videosu yapıyorum zaten. Başlama. Anlıyor musunuzdur? Yine siz sordunuz, ben cevaplıyorum. Instagram'dan bir fotoğraf paylaşmıştım, sizden soru sormanızı istemiştim. Öncelikle hepinize teşekkür ederim, soru soranlar. Ve şu an kar yağıyor, çok güzel bir orta. Kardan böyle bolca bir ışık geliyor, beyaz. Neyse, tekrardan toparlamak gerekirse bugün sizlerle böyle rahat, güzel, sizin de merak ettiğiniz soruları yanıtlamak istedim. Çok fazla söylenecek şey yok. Umarım sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bir sürü soru gelmişti, hani hangisini yatacağım bilmiyorum öyle gideceğim karışık. O zaman daha fazla uzatmadan hemen sorularınızı cevaplamaya başlayalım. Konuşamadım. <gülüyor> evet, soru sormanızı istediğim fotoğraf buydu. Şimdi yorumlara gideceğim. 475 tane soru gelmiş tekrardan çok çok çok teşekkür ederim. Şimdi böyle gidiyorum. Öncelikle e, bu videoda bana sponsor olan Snapchat'a teşekkür ederim. Ve siz de bana gerçekten çok fazla sorunuz. Videolarını nasıl editliyorsunuz, onun dışında müzikleri nasıl indiriyorsunuz vesaire vesaire. O soruların hepsini şimdi yanıtlayacağım, sonra direkt sizin sorduklarınıza geçeceğim. E, i̇lk başta şöyle. Ben e, iMovie'yi kullanıyorum. E, kendi Macbook'umda olan bir uygulama. Onunla birlikte videolarımı editliyorum. Ama video nasıl indiriyorum? Müzik nasıl indiriyorum? Onları sorarsanız SnapTube uygulamasını e, indiriyorum. E, Android'lerde ve e, Apple Store'larda gayet indirebilirsiniz. Evet, böyle gördüğünüz gibi. SnapTub'un önemli olan kısmından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Snapchat'ten, Instagram'dan veya YouTube'dan video indirmek istediğiniz zaman İndiremiyorsunuz. bunun en güzel özelliği de internetiniz olmadığı zaman eğer videoyu önceden indirmişseniz istediğiniz gibi, istediğiniz rahatlıkla izleyebiliyorsunuz internete ihtiyaç duymadan. Sevdiğiniz dizi, sevdiğiniz komik videolar olsun hepsini çok rahatlıkla indirebilirsiniz. Bu Facebook'ta da geçerli. Gördüğünüz şuradaki bütün uygulamalarda geçerli. Mesela e, Great Twitter, Little League, Funny or Die, yani DailyMation, hepsindeki bütün dizileri olsun, videoların hepsini istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Ücretsiz, güvenli bir uygulama. Ben zaten bütün detaylarını aşağıya bırakacağım. Nasıl indirdiğinizi e, bilgisayar üzerinden. Yani bütün her şeyi aşağıda paylaşacağım. Dediğim gibi çok çok çok fazla kolaylaştırıcı bir uygulama. Snapchat'ten istediğiniz videoları indirebiliyorsunuz. Bence çok önemli şey. Onun dışında Instagram'dan olsun istediğiniz videoları gönül rahatlığıyla indirip internetiniz olmadan daha sonrasında da izleyebilirsiniz. E, Snapchat'e o zaman hepimiz teşekkür ediyoruz. İndirmeyi sakın ha, unutmayın. Dediğim gibi aşağıda koyacağım linkini. O zaman hemen sizin sorularınıza geçelim. Rania 6-1503 2017 yılında ne elde etmek istiyorsun? Ben videoda olmak çok istiyorum ve ben seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok seviyorum. 2017 yılında neler elde etmek istiyorum? İlk başta e, güzel bir geleceğimi, artık isteklerimi belirlemek istiyorum. Çünkü... Öf, saçım az. Çünkü çoğu şey zaten sahibim ayrıca hani somut bir şey böyle elde etmek istemiyorum ama e, derslerimde olsun başarıma gidecek yolda elde etmek istediğim çok fazla şey var. E, onun dışında daha fazla e, şöyle söyleyeyim. Sahte insanlardan, kötü insanlardan... Hani kurtulmak istiyorum açıkçası. Yani az insanlarla, beni mutlu eden insanlarla birlikte yola devam etmek istiyorum artık 2017 yılında. Çünkü benim üniversitem var, üniversite sınavlarım var. Hani benim şüphelenmek istediğim şeyler, insanların benimle ilgili ne düşündüğü değil. Sadece beni seven insanlar emin olarak bir yolda gitmek istiyorum. İlk başta 2017'den yani kötülüklerini arınmış bir şekilde devam etmek istiyorum. Yani soyucu olarak bunu elde etmek hmm. istiyorum. Ama somut olarak aa gidip şu ayakkabı yapmak dediğim bir şey yok. Defne Aydın. En sevdiğin yabancı dizi ve seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. En sevdiğim yabancı dizi. Hani direkt Predilogy of diyebilirim ama yani her zaman sıkılmayacağım olarak da Vampi günlükleri. Zamanım hiç yok. Hani yeni sezonları başladı bitti hiç izleyemedim. Sadece ona üzülüyorum ama en sevdiğim iki tane dizi o yabancı. Yağmur. Alttan Özdemir fan. Öncelikle çok tatlı ve çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Benim sorum en sevdiğin renk ve en sevdiğin Türk oyuncu. Ee, en sevdiğim renk gri, siyah, beyaz. O üçlüye bayılıyorum. Ee, en sevdiğim Türk oyuncu. Kadın olarak Serenay Sarıkaya. Ee, erkek olarak da Çağatı'la söyleyeceğim Çünkü zaten artık çok fazla yeni izlemiyorum. Ama bir dakika. Burak Deniz miydi? Yalnız söylemek istemiyorum. Hatırlamıyorum. Ama eee Aşkraftan anamaz isimdeki başrol oyuncuları da, yani Hande Erçel. Adamın adını unuttuma inanamıyorum, her neyse. Ee, Ece Rzz, Hobilerin nelerdir ve Wall of dışında günlük spor rutini nasıl?'' ''Hobilerim nelerdir?'' Hobilerim ilk başta video çekmek, video editlemek. Bunlar gerçekten çok severek yaptığım işler ama onun dışında fotoğraf çekilmek olsun. Hani bir e, fotoğraf çekim için hazırlamak, yani bir dışa çıkmak için hazırlamaktan daha ilerce geliyor nedense. Hani benim, e, bilmiyorum, en büyük hobilerim herhalde bunlar. Onun dışında arkadaşlarımla beraber çok çıkamasam da bir kafede oturup kahve içmek bile beni çok mutlu ediyor. Yani ben küçük şeyleri seven insanım ben gidip şurada şunu yapayım kopayım o, o değil. Neydi? <gülüyor> <Değil. gülüyor> Ve demiş ki volleyball dışında günlük spor rutinim. Ben artık volleyball oynamıyorum. Yazın sonunda bırakmıştım. Onun dışında ben her yere yürümeyi tercih ediyorum. 8 kat merdiven çıkmayıp... Ee... Seçiyorum. Yani öyle oturup artık pilatese çok yapamıyorum. Sadece vaktim olduğu zaman evde videolarda kickbox falan böyle demiyorum. Komik bir e, görüntü olsa da. Yani daha çok kendimi yatıyorum ve yediklerime dikkat ediyorum. O yüzden. Selim Avize 9. Kendi markanı çıkarmak gibi bir hayalim var mı demiş. Ee, kendi markamı çıkarmak tabii ki de çok isterim. En çok istediğim şey ama kıyafet üzerine yine isterdim herhalde. Veya mesela... Sadece bir svet koleksiyonu olarak gidebilirim. Yani böyle sezonluk ürünler hani çok fazla ürün açıkçası düşünmek değil de hani çıkarmak değil de. Ee, bir de aynı kullanıcı lütfen nasıl zayıfladığını anlatır mısın demiş. Ben nasıl zayıfladım. <gülüyor> çok uzun bir falan. Ee, ben çok zaten şişko değildim. Yani en fazla bir 8-9 kilo fazlam vardı benim 2 sene öncesine kadar. Onu güzel bir şekilde sporla biraz dengeli besenki bitirmiştim. Yani vermiştim. Ee, ama şu anda yine bir ben kış aylarından nefret etmemin ikinci sebeplerinden biri ise birincisi bilmiyorum. Her neyse ikinci sebebim e, arkadaşlar doğruya doğru çok fazla kilo alıyoruz. Kış aylarından ve dikkat etmezsek imkanı yok. Vermek veya almamak gibi bir şey mümkün olmuyor. O yüzden aşırı dikkat etmem gerekiyor benim açıkçası. Çünkü vücudum o kadar çok kolay kilo alabiliyor ki dikkat etmezsem şey yani. Aa, direkt alırım. Ee, o yüzden yediklerime çok dikkat ediyorum. Dediğim gibi yürümeye çalışıyorum. Bu havalar kötü olsa da merdiven çıkıyorum, iniyorum. Öyle bir de ciddi ciddi şekilde çok fazla su içiyorum. <gülüyor> Sena Yüksel. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun ve kaç çocuk yapacaksın demiş. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorum. Ee, ben hani açıkçası çocuğumla biraz arkadaş gibi olmak istediğim için erken evlenmek istiyorum. Hani 26 falan ideal gibi düşünüyorum. Çok güzel bir soru geldi. Merve KLCSR. İlk önce seni çok seviyorum ve beğenerek istiyorum. Teşekkürler. Soruya gelince 2016'dan ne gibi dersler çıkardım ve burcun ne? Burcum Terazi. 2016'dan şöyle e, şeyler çıkardım. İlk başta eğer benim yaşımdaysanız derslerinizden önemli hiçbir şeyin olmadığını anlıyorsunuz. Ee, onun dışında ben e, bu açıkçası 2016'nın son aylarında çok fazla yapmacık, kötü kötü kalpli insan tanıdım ve gerçekten nasıl tanıdığımı bile hani onlara sorsanız nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz falan gibisine onlar bile bilemez. O yüzden e, insanları çok çabuk bence aranıza kabul etmemelisiniz. Ben bunları öğrendim. Bir kızı özellikle. Kızlar fazla kötü olabiliyor. O yüzden e, bir Kızla arkadaş olacaksanız mesela hani her şeyini tanıyarak arkadaş olmanızı öneririm. Çünkü e, sizi üzebilecek en kolay şeyler onlar bence. Şu an konu nereye gidiyor bilmiyorum ama her neyse. E, insanlık bakımından diyorum. insan arkadaşlık olarak insanları tanıyın. E, hayatınızı öyle almaya karar verin. Sonrasında çok fazla şeyle uğraşıyorsunuz. O yüzden böyle şeyler çıkardım. Dediğim gibi dersiniz çok önemli. Onlara da çalışmanız gerekiyor. Derfin alt tire A2. Sevmediğin huylarım. Şimdi ben kendim açımdan bakınca tabii ki de sevmediğim huylarım çok yok. Ama arkadaşlarım söyledikleri ve dikkat edince evet cidden haklısınız dediğim huylarım var. Bir anda aşı derecede modum düşebiliyor ve ortamın modunu da bozabiliyorum. Çok kötü bir huy yani. Bir an böyle asılıyor. Herkes İrem ne oldu derdini düşünüyor. Yani mesela Başak, Melisa olsun, Kübra olsun. Ne oldu İrem? Hani diyorum bir şey olmadı diyorum. Hani bir şey olmadan söyleyenlerken de biraz atarlı çıktığı için aynen bir geriliyorsan böyle saçma sapan şeyler oluyor benim yüzünden. Ama kötü niyetli değil tabii ki de. hani böyle bir an bir şey oluyor, dalıyorum veya bir şey düşünüyorum, bir suratım asılıyor ondan sonra konu başka yerlere gidiyor. O yüzden öyle diyeceğim kızlar. Yine aynı kullanıcı ilerideki meslek seçimin nedir demiş meslek seçimim. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani istediğim farklı farklı bölümler var. İç mimarlık tasarımı, yani dekorasyon falan filan öyle şeyler istiyorum. Ondan sonra radyo televizyon alırım. Yani Marmur Üniversitesi falan. Hani puanımı şu an tutabileceği yerleri düşünüyorum. <gülüyor> ben Marmur Üniversitesine gireceğim. İnanıyorum. Zehra B.Y.S. Birini soruyorum. Dünya üzerinde en çok hangi ünlüyle buluşmak isterdim? Bir dakika bunu düşüneceğim. soruyorum. En sevdiğim müzik nedir? Videoda cevaplarsan çok sevinirim. Seni çok seviyorum. Videoda ismimi söylersen sevinirim. Ben seni çok seviyorum. Ee, Dünya üzerinde en çok hangi ünlüyle buluşmak isterdim? Şimdi kadın olarak... <gülüyor> çok zor. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, Candace pool olabilir. Yani oyuncu olarak bilmiyorum. Düşünemiyorum şu an. O kadar fazla var ki. Bella Did falan filan ben... Kylie, Kendall. Yani o, o, o camiyeyle. Yani. Zaten bir buluşursanız yerini de çaresiz O yüzden birisini seçmem yeterli oluyor. En sevdiğim müzik de Don't You Cry Baby miydi? Hatırlamıyorum. Ama şarkı gerçekten çok güzel. Clown Bandit'in galiba yaptığı bir şarkı. Simge diye biri soruyor. Clowncının adı bu. Hayatım boyunca asla yapmam diyeceğin şey. Hani bir böyle apartmanın üstünden atlamak. Yani... Korunmalı bir şekilde bile herhalde yapmam. Böyle delice şeyler yapmam herhalde o atraksiyona gerek yok. Hazal Percin Hiç yurt dışına çıktın mı? Çıktıysan nereye gittin? Yurt dışına e, çıktım. Bir kere İtalya'ya gittim. 200 sene oldu galiba yaz aylarına gitmiştim. Ve hani aşık olduğum bir ülke. İtalya kadar güzel bir ülke görmedim. Çünkü zaten Yunanistan'a bile gittim. Ama hani ciddi... Yani ülke denliğine İtalya aşırı güzeldi. Roma, Florensa, Venedik her şey mükemmeldi. İtalya beni cidden büyüleyen bir yerdi. Yani İtalya'ya gitmek istiyorsanız gidin. Yani, hiç şüphe duymayın. E, ASY0RK ilk defa ne zaman yalnız bir yere gittin? Anne babasız. Cevaplarsan sevinirim demiş. Anne babasız. Hani arkadaşlarım evine gitmek seviyorsa çok fazla gittim annem babasız. Başardım. Ama böyle şehir dışına gittim mi? Gitmiş olabilirim. Belki Adana'ya gitmiştim memleketimize. Annemin memleketi. Cansum 489 Şöyle demiş. Sana şunlardan ikisinden vazgeçeceksin diyecekler. Bu telefonun mu olurdu? Makyaj malzemelerimiz. Seni seviyorum. Aşırı zor. Aşırı. Ay telefondan vazgeçemem. Makyaj malzemeleri üzgünüm. E, gümüş İrem. Hafta sonu neler yapıyorsun? Demiş. Hafta sonları... Ders çalışmak ve video çekmek dışında yaptığım çoğu şey ee, Dediğim gibi bana yakın oturan arkadaşlarımla buluşmaya çalışıyorum Veya işte bir şeyler anlamda gerekiyorsa dışarı ablamla annemle birlikte çıkıyorum Onun dışında hani öyle sürekli gezip tozluyum hatta artık nefret ettim bu havalarda dışarı çıkmaktan o yüzden böyle genelde evdeyim. Ders çalışıyorum, video çekiyorum falan filan. Yağmur Altıre XYS'ye demiş ki Adana'ya gelmek misin? Adana'yı bayılıyorum arkadaşlar. Ben köy yani köy köye de gittim. Köy yani yerinde yaşadım sonuçta ve annemin memleketi olduğu için aşırı seviyorum Adana'yı. O yüzden tabii ki de gelmek istiyorum. Songül Akkuş bir en çaresiz kaldığın an demiş. düşünüyorum en çaresiz ne zaman kalmış olabilirim? Şimdi e, tabii böyle 8. 7. sınıftaki matematik sınavlarında çok fazlasıyla kaldığımı hatırlıyorum. Hatta 9-10'da da çok çaresiz kalmıştım. Yine bir terslik oldu ve kameram durdu ama en son böyle bir en sevdiğim kahve sorularını yapıyordum. Onları yanıtlıyım bari. En sevdiğim kahve latte, cappuccino. Ondan sonra e, artık nerede da bilmiyorum gerçekten çok özür dilerim. Şu an ne olduğunu bilmiyorum ve moralim çok bozuldu çünkü çok fazla konuşuyordum. Ee, başına gelen en kötü anın e, bence koförde ben saçımı açtırmıştım. O zaman e, fark etmemiştim tabii ki ama saçımı açtırdıktan sonra, e, yani beğenmedikten sonra baya geçiyorum. Saçlarımı koyuttuğu zaman bana saçının koptuğunu söyledi. Yani bana saçım kopmuş demişlerdi tam böyle boyarken. E, aydınlattıkları yer kopmuştu ve o benim en yıkıldığım anım saçımın koptuğunu öğrenmek. Ve <gülüyor> hani cidden saç... E, dökülmesi kopması en korktum şeyler o yüzden açıkçası en kötü şeydi başıma gelen en çok yediğini tuhaflayan şey nedir yani yemek soruyorlar değil de cidden böyle aşureyi oturduğum üç kez aşure yedim hatırlıyorum Nasıl bu kadar yediğimi soruyorlardı. Nasıl yiyorsun, iğrençsin gibisinden şeyler ama umurumda değil tabii de. Ee, bir de son olarak şunu yapayım. Emine Emine.canturk, küçükken ne olmak isterdin? Seni çok ama çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Küçükken bir manken olmak isterdim. Aşırı, aşırı manken olmak isterdim. Hala hayalleriyle yaşıyorum. Bu arada tekrardan tekrardan söylüyorum. Sevgilim yok. Beğendim tabii ki de erkek tipleri oluyor ama sevgilim yok arkadaşlar. Olsa da öyle çok duyacağımı zahitmiyorum çünkü... Nedenlere geçmiyoruz şu Yani ol, olacağını da düşünmüyorum açıkçası uzun bir süre çünkü bir ilişki istemiyorum. Annem babam merhaba. Ee, sorularım bu kadardı. Soru cevap videom bu kadardı. Umarım sorularınızı yanıtlayabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görmek istediklerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Fazla sorularınız varsa aşağı yazın. Ben tekrardan cevaplamaya çalışırım çünkü şu an nerede ilgili hiçbir fikrim yok. Ee, kusura bakmayın diyorum. Şu an çok üzüldüm. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.